Arkadaşlar yeni bir blokla hepinize merhaba Bugünkü blokta sizlerle birlikte ne yapacağız ne kadar harcamam var onları göz önünde bulunduracağız 1 ve 4 arasında neler yaptım bunları konuşacağız Şu an 1 kilometreye yakın yol gelmişiz. Hatta tam 1 kilometre oldu şu an. Arkadan araba geliyor mu? Gelmiyor. Şuradan hemen. Burada kavis olduğu için çok sıkıştırıyorlar. Evet geldik ya Geçtik de Evet şimdi 10 liralık bir şey aldık kedilere Çorbalık aldık Şimdi eve doğru gidiyoruz Kaldırımdan niye gidiyorum ya ben onu anlamadım Geçemedim ki arabalar çok yoğun geliyordu Şimdi bu karşımızdaki nereye gidiyor ben onu anlamadım Diyeceğim Yola çıkacakmış Bizden hemen şuradan karşıya geçebilir miyiz? Geçeriz. Ve arabalar geliyor. Ya biz de şuradan geçelim ya. Aa. Ne yaptık ya. Ulan ha aksilikler de beni mi buluyor lan? Tam yatırmamış Daha buraları ve da şuradan topraktan giretti ya Burayı dolanacağım da Ölme eşeğim ölme Vay vay havada buz gibi ya Lastikler zırhlı Bir şey olmaz <gülüyor> Lastikler de var Allah'a çok şükür Ayyvah eyvah eyvah Çamura girdik ya Evet şeyde aldık Göğüs de aldık Göğsü de biz yiyeceğiz Kediler bunu yiyecek Çorbalık yiyecek onda biz yiyeceğiz göğsü. Şimdi çiğ köfte ekmeği alacağız. Kapışalım mı abi? Kapışmak mı? Alırım anahtarını. Bu ne yapıyor ya? Ya yaşsan oğlum. Saada. Baba. Tamam. Şunu aç bakayım ne diyorsun? Afet afet diye bağırıyorsunuz reklamlarda Daha numaranı görmedik bak Allah Allah Hakkını ver alamadım biraz bas bas Al abi dev ye Şunla bir olma git indir ya Deli galiba abi Hayal mahsülüsün hayal hayal Alırım anahtarını diyorum Sizin gibi gençleri pislerde görmek isteriz biz Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi Alırım anahtarını Bak, bak daha vites düşüktü ha bak de şurada da bir ces var. Bura bir de, burada bir de, burada kaçta ya? Dörtte olması lazım burası da. Havas buhtey basmıyor.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 bulunduracağız 1 ve 4 arasında neler yaptım bunları konuşacağız ee, bisikletimizde orada bizim aracımız kaç kilometre yol yaptık onu konuşacağız 1 ve 4 arasında saat yasak kalktıktan itibaren neler yaptık ne kadar para harcadık sizlerle onu canlandıracağız konuşacağız diyelim evet gördüğünüz gibi çok güzel bir yerdeyim ya güzel olduğu kadar da e, fakir bir semt yani Suriyelilerin e, mahallesi yarısı zengin yarısı da e, fakir bir mahalle zaten şu eski binalarda komple Suriyeliler oturuyor ben şimdi birazdan kamerayı ters çevireceğim ve yolda size onları göstereceğim evet gösterelim bir araba buradan geliyor, bir araba buradan geliyor. Ana yola çıkacağız. Bura çok sıkıntılı bir yol. Geçelim hemen. Beş yol burası. Bime gireceğiz şimdi. Lan. Şu tarafa doğru döneceğim bakalım. İki tarafta serbest. Lan bir elimde telefon, bir elimde direksiyon. Azıcık hızlanalım. Bime BİM e geldik bile. Şimdi bime gireceğiz birazcık. Alışveriş yapalım. meşhur. Lan bu 60 fiyat artmış lan. Bunun bile bir artmış lan. 50 kuruştu bu. şunu alacağım param yetmeyecek. Al beni. Ee, iki tane şundan alak. Bunun da fiyatı 65 kuruş muydu neydi? Özellikle şu da ucuzdu lan. 65 70 kuruş falan da. 1 liramızdan bundan hiç mi almasam ki? Tadını da değiştirmişler. Ne alakası başka ney ney ney? Bir kere. 95. Şunun tadı güzel ha. Hem de glikotsuz bu. 9, 18, 27, 36. Evet. 3 lira 60 kuruş yapıyor. Şundan da. Evet, bunun da tadı güzel. Şundan, şundan da bak. İkisinin de tadı güzel ya. Elime sığmıyor. Telefonu kapatacağım. Evet, çiğ köfte ekmeğini de aldık. Kaç saattir aradığım çiğ köfte ekmeğini buldum. Ama bisiklet efsane. Altta da çikolatalar var. Çikolataları da aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çiğ köfte ekmeğini kaç saattir arıyorum ve en sonunda buldum. Pisi pisi pis pis. pisi. Pisi pisi. Ben buradayım. Ha Gelelim. Ya bir çiğ köfte ekmeği bulunmaz mı abi ya? En sonunda buldum marketten aldım ya. Sonra 12 tane de çikolata aldım. Ya harcamalarım bugün baya bir katladı ya, Faturaları da yatıramadık zaten Dolu sıra var ya PTT'nin önünde İşte ne bileyim yat, e, şey, Makinelerin önünde de dolu sıra var Yatıramadım Diğer bayiye gittim PTT'nin orada da dolu sıra var Ben de yatırmadım Yarın yatırayım dedim Sonra ne aldım başka e, Göğüs aldım Tavuk göğsü aldım 21 lira ona verdim 10 lira e, kedilere şey aldım. E, şu tavukların e, attıkları kısmı oluyor, ya, işe yaramayan, işte ne bileyim, sözde işe yaramıyor ama yarıyor yani. Onları kedilere verseler yerler. Şu çorbalık diyorlar onlara. Onlardan da 10 liralık aldım. O şekil yani. Şimdi de e, babamı almaya gideceğim. Bugün baya bir kilometre yaptım. Bayağı da bir para harcadım. Bayağı bir dediğim sanki 40 lira 50 lira bir şey ya. O kadar bile tutmuyordur belki. Bilmiyorum yani. 5 lira oradan, 5 lira oradan. Ne yaptık lan? 5 lira nereden geldi? Hatırlamıyorum. <gülüyor> 5 lira e, ona verdik. 10 lira ona verdik. 20 lira. E, 25, 45 lira evet. Evet arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.